Işık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Güneş ışığının dünyaya ulaşması 5 çarpı 10 üzeri 2 saniye sürüyormuş. Bunu bir düşünelim 5 çarpı 10 üzeri 2. Yani 5 çarpı 100, 500 yapar. 500 saniyede 1 dakikada 60 saniye varsa 8 dakika 480 saniye olur. Yani 500 saniye 8 dakika 20 saniye oluyor. Peki buna göre güneş ve dünya arasındaki uzaklık kaç metre? Bize hız ve zaman verilmiş mesafeyi bulmamız isteniyor. Yola eşittir hız çarpı zaman formülünü yazalım o halde. Hızımız verilmiş. Yazalım. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Zamanda verilmiş. Çarpı 5 çarpı 10 üzeri 2 saniye. Bu durumda mesafe ne olacak? Çarpma işleminin değişme ve birleşme özelliğini kullanarak bu verilerin yerlerini değiştirebiliriz. Buradaki değerleri değişken olarak da görebiliriz. Sonucumuzu mesafe için istenen birimde bulmaya çalışacağız. Bu yüzden bu denklemi 3 kere 5 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 2 olarak düzenleyebiliriz. Burada metre bölü saniye çarpı saniye var. Bu saniyeler o zaman birbirini götürür, birbirlerini götürürler ve elimizde sadece metre kalır. Bu iyi bir şey çünkü cevabımızın zaten metre olması gerekiyordu. Burada 3 kere 5 var, bu 15 eder. Burada ise 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 2 var. Ne yapacağız? O zaman üstleri toplayacağız. Bu da 10'un onun 10. kuvveti olacak ya da 10 üzeri 10 olacak. Yani aradaki mesafe 15 çarpı 10 üzeri 10 metreymiş. Mesafemizi bulduk, o yüzden bitirdik diyebiliriz. Ve bir bilimsel gösterim gibi de duruyor, çünkü elimizde 15 çarpı 10 üzeri 10 var. Ama bilimsel gösterimde buradaki sayının 10'dan küçük olması gerekiyor. Buraya yazdığım cevabın 10'dan küçük olmadığı belli. Peki bunu nasıl yazabilirim? 15 nedir? 15, 1.5 çarpı 10 aynı şey. Yani 15 yerine 1 buçuk çarpı 10 yazabiliriz. 15'i 15,0 olarak düşünebiliriz. Ondalık virgülünü bir birim sola kaydırıp 1 buçuk elde etmek istersek bunu 10'a bölmemiz gerek. Sayının değerini değiştirmek istemiyorsak 10'a bölüp 10'la çarparız. Yani bunların ikisi aynı sayı. Sonucu bulmaya çok yaklaştık. Elimizde 1 buçuk çarpı 10 var. Bunu 1 buçuk çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 10 diye yazabiliriz. 10 çarpı 10 üzeri 10 da 10 üzeri 11 demek. Yani güneşle dünya arasındaki mesafe bilimsel gösterimi olarak 1,5 çarpı 10 üzeri 11'dir. Bayağı bir mesafe.